Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. İnsanları eğri yolun sonundan korkut. İnananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi?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 De ki, onun azabı size geceleyin uykuda veya günde gündüz gelecek olsa ne dersiniz? Günahkarların onu alelacele istemeleri için ne sebep vardır? Bu azap meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki onun çarçabuk gelmesini istiyordunuz. Sonra o zulüm yapanlara tadın bakalım şu ebedi azabı denilecek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 Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahu lazim.